P uzunluğunda ve 2R yüksekliğinde bir dikdörtgenin alanıyla, 4R çapında bir dairenin alanının farkını iki terim kullanarak yazınız. Ve bu arada bize demişler ki, P, 7R'den büyüktür. O zaman ilk olarak bir dikdörtgenin alanını düşünelim. Dikdörtgenin uzunluğu P ve yüksekliği 2R. Buradaki işte bu, p uzunluğa sahip ve 2r yüksekliğe sahip olan dikdörtgenimiz. Peki bu dikdörtgenin alanı ne olacak? Alan, uzunluk çarpı yükseklik olacak değil mi? Yani buradaki alan 2rp olacak. Bunu uzunluk çarpı yükseklik ya da yükseklik çarpı uzunluk olarak düşünebilirsiniz, fark etmez. Bu yüzden dikdörtgenin alanı 2rp oluyormuş. Aynı zamanda bu alan ve dairenin alanı arasındaki farkı da bulmak istiyoruz. 4R çaplı bir dairenin alanını. O zaman dairenin alanı ne olur? Buraya hemen dairemizi çizelim. Dairemiz bunun gibi görünüyor. Çapı 4R imiş. Peki dairenin alanı nasıl buluyorduk? Bir dairenin alanı pi çarpı R'nin karesine eşittir. Ve buradaki R de bu arada yarı çap. Yarı çap. Ama bizim elimizde çap var. Yani yarı çap, bu çapın adı üstünde yarısı. Buradaki yarı çap, bu uzunluğun yarısı yani 2R. Olacak. Dairemizin alanı da o zaman pi çarpı 2r'nin karesi. Buradaki yarı çap, bu yüzden bütün yarı çapın karesini alıyoruz. Bu pi çarpı 4 çarpı r kareye eşit oluyor. Bu yüzden ben bu terimlerin her birinin karesini aldım. Ve bunların sırasını değiştirseydik, dairenin alanı 4 çarpı pi çarpı r kare olurdu. Ve biz şimdi farkı bulmak istiyoruz. Dikdörtgenle dairenin alanları arasındaki farkı bulacağız. Farkı bulmak için ilk önce hangisinin alanının daha büyük olduğuna bakalım. Böylece negatif bir sayı elde etmeyiz. Yani sonuç negatif çıkmaz. P'nin 7R'den büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu bir düşünelim. Eğer P 7R'den büyükse o zaman 2 bunu şöyle yazalım. P'nin 7r'den büyük olduğunu biliyoruz. Eğer eşitliğin iki tarafında 2r ile çarparsak ve 2r pozitif, işlem yaptığımız uzaklıklar pozitif tabii ki. Yani eşitliğin iki tarafında çok uzattım 2r ile çarparsak eşitliği bozmayız. Ve bu tarafı 2r ile çarpalım ve sonra da bunu çarpalım. Eşitliğimiz 2r çarpı P büyüktür 14r'nin karesi oluyor. Şimdi ben bunu niye 2r ile çarptım? Fark ettiyseniz, şimdi burası dikdörtgenin alanı ile aynı oldu. Yani şimdi sol taraf dikdörtgenin alanına eşit oldu değil mi? Bu dikdörtgenin alanı. Pekala, 14 re'nin karesi kaçtır? 4 kere pi, 14'ten küçük olacakmış. Eğer bu 14'ten küçükse, o zaman 4 pi, 14'ten küçüktür. 4 kere 3 buçuk, 14'e eşittir değil mi? Yani 4 kere pi, ki bu 3 buçuktan küçük, 14'ten de küçük olacak. Yani buradakinin şuradakinin değerinden büyük olduğunu biliyoruz. 4 çarpı pi çarpı r'nin karesinden büyük. Ve dikdörtgenin alanının daireden büyük olduğunu da biliyoruz dairenin alanından büyük olduğunu da biliyoruz. O zaman bu dairenin alanını fark bulmak için, dikdörtgenin alanından çıkarabiliriz. Fark. 2 r p bulduğumuz dikdörtgenin alanından dairenin alanını çıkaracağız. Dairenin alanı neydi? 4 pi r'nin karesi. 4 pi r kare. Umarım anlaşılmıştır buraya kadar. Şimdi netleştirmek istediğim bir şey var. Ben dairenin alanının formülünün pi çarpı r'nin karesi olduğunu söyledim. Ve daha sonra burada yarı çapın aslında 2r olduğunu söyledim ve 2r ile r'nin yerini değiştirdim. Umarım bu aklınızı karıştırmamıştır. R, bir yarı çap için olan, bir yarı çap için kullanılan genel terim. Ama sonrasında, soru içinde bize gerçek yarı çapın, R olan başka bir uzunluğun iki katı olduğu verildi. Ve biz de bunu formüle geçirdik. Evet, biraz karışık olmuş olabilir ama umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Hoşçakalın.